Bir spektrometre yapmak için kullandığım araçlar ahşap testeresi, metal bir cetvel, maket bıçağı, makas ve bant. Malzeme olarak da kartondan yapılmış bir tüp bulmalısınız. Ben poster taşınan tüplerden bir tane buldum. Bunun çapı yaklaşık olarak 7,5 cm. Ortadan ikiye kesince yaklaşık olarak 0,45 metre uzunluğunda bir tüp elde ettim. Tüpün uçlarını kapatmanıza yardımcı olacak bu kapakları sakın atmayın. Bunları ışığı hapsetmek için kullanacağız. Buna ek olarak bir CD'ye ihtiyacımız var. Herhangi bir CD olabilir. Yalnız üzerine kayıt yapılabilen boş bir tane bulabilirseniz, en iyisi bunlar oluyor. CD'lerin genellikle mavimsi bir kaplaması olur. Fakat bize gümüşü ve parlak kaplamalı olan bir tane lazım. Üzerine kesik atacağımız bir parça karton ve Nasıl yapacağınızın ayrıntılarını internette bulabileceğiniz ve kesmenize yardımcı olacak, bu kesme kılavuzuna ihtiyacımız olacak. CD'nin gireceği kesiyi oluşturmak için, kesme kılavuzunu alın, tüpün üzerine sarın. Tüple kılavuzun uçlarının aynı hizada olmasına dikkat ederek, bir parça bantla kılavuzu tüpün üzerine sabitleyin. Kesiyi oluşturmak için tüpü kesilmeyecek bir yüzey üzerine sıkıca bastırın. Testlerinizi alın ve işaretli çizgiyi takip ederek dikkatlice kesmeye başlayın. Artık kestiğiniz yere CD'yi yerleştirebilirsiniz. Görmemizi sağlayacak delik için de maket bıçağını alıp siyaha boyanmış yeri kesmeye başlıyorum. Kesmeyi tamamladığınızda kartonu dışarı çıkarmayı unutmayın. Işığın gireceği yer için kapaklardan birinin üzerine geniş bir kesik atacağım. Metal cetveli kullanarak iki çizgi çiziyorum. Maket bıçağıyla da bu çizgilerin arasındaki parçayı kesip çıkarıyorum. Şimdi de kartondan kapakla aynı boyutta olan siyah bir disk kesmemiz gerekiyor. Kalemimle keseceğim yeri işaretliyorum. Sonra makasımı kullanarak işaretlediğim çizginin biraz içine doğru kesmeye başlıyorum. Kestiğim disk kapağın iç kısmına aynen bu şekilde yerleşebilmeli. Şimdi bir de karton diskin üzerine çapı genişliğinde bir çizgi çizip maket bıçağımla bu çizgiyi takip ederek bir kesik atacağım. Kesik mesela 1 mm genişliğinde olabilir. Kapak üzerindeki kesikle kartonun üzerindeki kesiyi hizalayıp bir parça bantla karton diski kapağın içine sabitliyorum. Karton böylece kapağın içinde hareket edemeyecek. Artık bunu tüpün ucuna yerleştirebiliriz. Tüpün üzerinden kesme kılavuzunu çıkaralım. CD'yi yerleştireceğimiz yerdeki kesiyi şurada görebilirsiniz. Göz deliği için kestiğimiz parçayı da çıkaralım. Ve şimdi bütün malzemeleri bir araya getirelim. Üzerinde kesik olmayan kapağı ışığı engellemek üzere göz deliği olan uca, üzerinde kesik olan kapağı da tüpün diğer ucuna takıyorum. Bunu takarken kapak üzerindeki kesiğin göz deliği bu şekilde yukarı bakarken yatay bir şekilde yerleştirildiğinden emin olmalısınız. CD'yi de bu şekilde parlak tarafı üzerinde kesik olan kapağa bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi hemen tık diye oturdu. İşte şimdi hazırız.